Merhabalar. Umuyorum iyisinizdir. <gülüyor> ben iyi olmaya çalıştım. İyi, şimdi şimdi iyiyim. Yaklaşık iki ay oldu. Hiç şey kanala güncelleme yapamadık. Video yükleyemedik. Geçtiğimiz bu süre zarfında, iki aylık süre zarfında sağlık problemlerim vardı. Onlarla uğraşıyordum. Bu arada beni merak edip işte abla nasılsın, iyi misin, Cansu Hanım e, nasılsınız, işte ses soluk çıkmadı, ne durumdasınız diye arayıp soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, iki ay hiçbir güncelleme olmamış olmasına rağmen e, kanaldaki abone sayımız da arttı. E, 3600'e geldik. 3600 kişi burada e, sabun yapmakla ilgili e, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Çok güzel oldu. Ee, şey, sağlık problemim var dediğimde aklınıza Covid-19 gelmesin lütfen. Covid olmadım ama e, gene Covid'in yan etkisi diyeceğim. E, kolumu çok zorlamışım. Bu sol kolum, omuz, e, dirsek ve bilek çok zorlanmış. Hareket ettiremiyordum. Yani e, Bırakın sabun yapmayı çaydanlığı kaldırıp koyamıyordum. Çok ağrıyordu, çok sancılıydı, çok zor bir dönemdi. E, saçımı toplayamıyordum, saçımı yıkayamıyordum, pantolonumu çekip kaldıramıyordum falan. Öyleydi yani şu sol elimi hiç kullanamıyordum. Öyle olunca biraz da korka korka da olsa e, hekime gittim. Kapsülit olmuşum. Yırtıktan şüphelenmişti ama işte tomografi çekilince yırtık olmadığı anlaşıldı. İlaç ve fizik tedavi uygulandı. İşte yaklaşık bir ay boyunca her gün fizik tedaviye gittim. Şükür şimdi şu kolumu şu hareketi yaparken hala bir miktar ağrım var ama kaldırabiliyorum, elimi kafama götürebiliyorum, elimi arkaya götürebiliyorum, çok mutluyum, çok zordu, çok acı acı veriyordu, yani şu anda da mesela şu hareketi yaparken ağrım var ama buna tahammül edebiliyorum. Diğerinde böyle boş bulunup kolumu uzatıyordum, gözümden yaşlar atıyordu o haldeydi. Tabii şimdi bunun için kan tahlili istendi, kan tahlili yaptırdık, bir de tip 2 diabet olduğum çıktı ortaya, Açlık kan şekerim çok yüksek çıktı. Bununla uğraşırken bir de bunun için hekime gittim. İşte ilaç ve şeyle doğru beslenmeye ya daha doğrusu diyabete uygun gıdalarla öğünlerinizi düzenleyerek beslenerek kontrol altına alınabileceği söylendi. Bir ilacı başladım. Yaklaşık bir 10 gün kullandım. Perişan oldum. Yan etkisi çok sık yaygın görülen yan etkisi işte her 10 kişiden birinde gözüküyormuş o bir kişi ben oldum gözüktü onu bıraktık. Ardından başka bir ilaca başladım onu da bir 8-9 gün kullandım ondan da çok muzdarip oldum onu da kullanamadım onu da bıraktım. Ardından bir üçüncü ilaca başladık bu arada tabii bir ay daha geçti yani her kullandığım ilacı başladığım ilacı 10 gün kullanıyordum. Bir de şöyle bir şey verdiler bana kit verdiler. Bununla da böyle sabah akşam şey açlık kan şekeri, ve akşamları da tokluk kan şekeri ölçüyordum. Üçüncü ilaçta neyse iyi zaman Zaman bunlarla ilgili bir tecrübemi paylaşmak istiyorum sizinle. Burada hep hani tecrübe paylaşıyoruz ya bilen vardır belki ama ilk defa tipiki diyabetle karşılaşan falan olursa aklınızda bulunsun ya da bir tanıdığınıza falan denk gelirse şimdi ilk şey yaptığımızda ilaç kullanmaya başladığımda tekrar gittim şey laboratuvara kan testimi açlık kan için kan verdim kan verdiğimde de şu şeyle aletle ölçtüm alternatif bir iki makine daha vardı yanımda farklı markanın her diğer üçüyle de ölçtüm bunların çıkarttığı sonuçları not ettim sonra da laboratuvardan çıkan açlık kal şekerimi not ettim 3 makinanın şeyinde ölçümünde çok fark vardı yani birisi 230 ölçerken birisi 140 falan ölçüyordu Laboratuvardan çıkan açlık kan şekerine en yakın olan makinayı dedim ki tercih edeyim onu bir kenara koydum. Tabi sadece açlık değil bir de topluk kan şekerini de test etmem gerekiyordu. Aynı gün bir de işte yemek yedikten sonra yemek yiyip 2 saat sonrasında gittim tekrar laboratuvara kan verdim. Ay kan verdiğimde tekrar 3 makinayla da kendim ölçüm yaptım. Tokluk kan şekerimin şeyini de laboratuvardan çıktısını aldıktan sonra işte şu makina en az yanılma payıyla en yakın, gene birebir doğru ölçmüyor ama bir tanesi en yakın sonucu verdi. Onunla ben şeylerimi şöyle bir defterciye şu şekilde sabah açlık şekerim, akşam tokluk şekerim kaydetmeye başladım. Fakat iş şunlarda bitiyor. <gülüyor> Bir kutunun içerisinde 30 tane var. İlk kutu bittikten sonra ilk 30 bittikten sonra ikinci kutuya başladım. İkinci kutuya başladıktan sonra hep böyle sabah açlık şekerim benim ilk kutuyla 130'larda 140'larda giderken ikinci kutuyla birden 114'lere 110'lara falan düştü. Yani dedim ilaç mı yoksa kutu değişti ondan mı bunların çünkü bunların da bir son kullanma tarihleri var bir de sanırım nem falan almamaları gerekiyor saklandıkları ortam da önemli ee, gittim tekrar kan verdim laboratuvarda <gülüyor> tekrar açlık ve tokluk kan şekerime baktım gene en doğru şey ölçümundaydı ama ilk kutuda mesela 10 birim bir fark varsa ikinci kutuda 15-20 birim fark vardı. Ve bu şekilde işte iki ayı geçirdik. Ee, hiç sabun, evde sabun kalmadı kullanacak. Yani o kadar değil, sabun da yapamadık. Çünkü yani şu elimde bir çaydanlık kaldıramıyordum. Bir boş tavayı bile tutamıyordum. Bütün bunlar olurken bir de bu arada sabunsu.com'u hayata geçirmeye çalışıyorduk. Şükür onu da hallettik. İlk başlangıçta bir, bir, bir, birisiyle çalışıyordum. Genç bir arkadaşla çalışıyordum. İşte benim isteklerim onun iş yoğunluğu bir şekilde anlaşamadık ve çok süründü yani böyle bir buçuk iki ay falan sürdü site şeye geçemedi hayata geçemedi öyle olunca onu bıraktım sonra yine ne varsa ailede var oldu. <gülüyor> ailemizdeki genç arkadaşlardan bir tanesi Cansu teyze nasılsın, iyi misin, ne var ne yok diye beni aradığında işte anlattım ben de Bartucuğum işte şöyleyim, böyleyim kolum şöyle oldu, bir de dedim internet sitemi yapmak istiyordum, yapamadım ona da canım sıkıldı, aa dedi ben yaparım yapıyorum ben zaten e tamam o zaman dedim Bartu'ya verdik, valla 15 günde çalışır durumda siteyi her şeyiyle hazır etti, koydu önümüze çok çok teşekkür ediyorum ona Hani olur da ihtiyacınız olursa, öyle söyleyeyim, çok özverili bir şekilde size en az masrafı yaptıracak şekilde, elinden geleni de en iyisini yapacak şekilde işinizle uğraşıyor. Kesinlikle oyalamıyor, bekletmiyor. İnternet sitesinin adresi tasarım tasarım benden birleşik yazılıyor küçük harflerle. Şimdi ekrana da yazarım. Benim sabunsuz sayfamın sonunda da zaten işte bu site tasarım benden tarafından hazırlanmıştır diye var. Hani sizin olur veya tanıdığınız birileri olur. ihtiyaç olan, web sitesi yaptırmak isteyen, aklınızda bulunsun diyorum. Ben hani şey aileden olduğu için demiyorum, gerçekten çok memnun kaldım. Yani herkes her şeyi yaparız ederiz, tamam 3 günlük iş, 5 günlük iş, iş diyor. O 3 günlük, 5 günlük işler hiç 3-5 günde bitmiyor. Yani 1 ay, 2 aya falan uzuyor. Tam 15 günde, hatta 15 günden de daha kısa süre, sürede o şeyi hazır etti, siteyi çalışır duruma getirdi. Ben materyal sağlayamadığım için bir 4-5 gün benim yüzümden uzadı. Yani fotoğraflamam gerekiyordu, göndermem gereken fotoğraflar ve altına yazılması gereken bilgiler vardı. Onlar bizim yüzümüzden birkaç gün daha bekledi, 4-5 gün daha bekledi, uzadı. Şok oldum yani öyle söyleyeyim. Çok da mutlu oldum. Buradan Bartu'ya da çok teşekkür ediyorum. Tasarım benden diyorum tekrar. Bir sayfasına göz atın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. İşte böyle yani durum böyle. Şimdi düzenli olarak 0.5 litrelik şeylerim var. Su şişeleriyle Yapmam gereken hareketler gösterildi. İşte günde bir kere mecbur yapmam gerekiyor. Üç kere yapabilirsem daha iyi oluyor. Kollarımı çalıştırıyorum. Kuvvetlendirmem gerekiyor. Sağ kolunda da bir miktar ağrı vardı ama aynı anda iki kol tedavi görmüyordu. O yüzden dediler hani bu toparlasın kendini. Daha sonra buna gelirsiniz. Ama şu anda yani buna da gitmeyi düşünmüyorum. Bu pandeminin iyice yayılmış olmasından dolayı hiç içimden gelmiyor. Artık evde biten saleti aldık. Bir de ıs, ultrason sipariş edeceğim herhalde. <gülüyor> Kendi işimizi kendimiz görmeye çalışacağız evin içerisinde. Ve bu kadar sohbet, e, haber yeter diyorum. E, bu videoda ne yapacağımızı anlatmak istiyorum e, sabun, e, sabun videomuzda. Şimdi e, basit güzeldir. Bu böyle en basit, en güzel, en sevdiğim kış günü kullanmaktan çok büyük keyif aldığım bir sabun benim. Hindistan cevizi sabunu yapacağız. %100 kokonut olacak yani. Hindistan cevizi olacak. Neden %100 hindistan cevizi olacak? Sadece hindistan cevizi yağı değil. Kostiyi çözdürmek için hindistan cevizinin suyu kullandım. Hindistan cevizinin sütünü de kostiyi yaklaşık birebir hindistan cevizi sütünde çözdürdüm. Geri kalan sıvı miktarını da süt olarak yağlara ekledim. Ee, yapım aşamaları biraz sonra videoda var zaten. Ee, reçetesi çok basit. Vermesen bile bu kanaldaki videoları izleyen e, e, takipçilerin kendi kendilerine bu reçeteyi çok rahat bir şekilde hesaplayıp çıkartabilirler. Ama yine siyah ekran'a koyacağım ben. E, o zaman yeter bu kadar sohbet diyorum. Sabun yapmaya geçelim. Merhabalar. Buraya bakıp merhabalar. Değil merhabalar. Mi? %100 Hindistan cevizi sabunu yapıyoruz şimdi karıştırma şey yapmaya çalışmaya uygun sıcaklıktalar şöyle göstereyim Kostik 35 buçuk yağlarımız da 36 gayet uygun çalışmaya hemen şey renklendirici yok koku yok hiçbir şey yok çamaşır sabunundan farkı nedir derseniz Çamaşır sabununda hindistan cevizi suyu ve hindistan cevizi sütünü kullanmamıştık bir. İkincisi de bu sabunda yüzde %30 kostu ikimdirimiz var. Yani her 100 gramlık sabunun 30 gramı hindistan cevizi yağı 70 gram sabun. Kışın kullanmaktan çok büyük keyif aldığım. Hele ki bir de bu ara böyle çok sık el yıkadığımız günlerde kış mevsiminde hem elleri bol köpüklü ve güzelce temizleyen ama ardından da hindistan cevizi yağıyla yağlayan. Dolayısıyla da ellerin kurmasına izin vermeyen, tekrar elinize ekstra bir nemlendirici veya krem sürmenize gerek bırakmayan bir sabun. Saçta kullanmak için uygun değil ama ister el ister vücut, duşla nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Kokusuz ve renklendirilir. Ve bakın sabunlaşmayı başlattık. Tamamdır. Daha fazla kalın bir şey yapmayacağım. Çünkü şöyle silikon kalıplara dökmek istiyorum bu sabunu. O yüzden böyle sıvı haldeyken hemen kalıba göndermek istiyorum. ve alkol sıkıp içeride rafta bırakacağım ve %100 hindistan cevizi ya olduğu için yaklaşık 12-16 saat sonra çok rahatlıkla kalıptan çıkarma ama 24 saat sonra da çıkartabiliriz ancak bu şekilde tek parça silikon kalıplara değil de baton kalıbı dökerseniz 12 saatle 16 saat arasında çıkartıp dilimlemenizde fayda var daha sonra çok sertleşir kesmek sıkıntı çıkartabilir kalıptan çıktığında görüşmek üzere evet %100 hindistan cevizi sabunlarımız dün de çıkartabilirdik kalıptan ama işimiz vardı çıkartamadık silikon kalıplara dökmüş olduğumuz için sıkıntı değil ama dediğim gibi baton kalıba dökerseniz 16 saatin sonunda bunları kalıptan çıkarıp dilimleyip tekrar birbirine yapıştırıp o şekilde e, saklamanızı tavsiye öneririm e, 24 saat çünkü kestiğinizde de eldiven kullanıp savunlaşma devam ediyor olacak ama bitmesini beklediğinizde de kesmek zorlaşır ya da böyle e, silikon kalıplara dökeceğiz. Yani bu kışın e, kullanması dehşet, keyifli olan bir sabundu. E, Hindistan cevizine ait olmayan sadece iki malzememiz var bu sabunun içerisinde. Bir tanesi sodyum hidroksit ki sabunlaşmayı, sabun yapabilmemiz için o malzemeye zaten ihtiyacımız var. Mecbur. Bir diğeri de boraks. Ee, Borakslı sabun yapımı e, videomda nasıl kullandığımı göstermiştim. Hani ondan e, farklı olarak e, şöyle bir şey yaptım. E, boraksı, 50 gram boraksı, 70 gram saf sudan e, çözdürdüm, kaynattım. Suyu kaynattım. Bir miktar çözüldü. Sonra bir şey aldım. Cam bir bardağı aldım ben o karışımı. Bıraktım. Soğudu. Çözülemeyen Soğuyunca tekrar eski haline dönen boraks dibe çöktü. Üstte kalan yarı şeffaf sıvıyı süzerek aldım. Kalanları tekrar cam bardağı geri koydum. Şöyle bir karıştırdım. Tekrar onlar dibe çöktüler. Üstte kalan sıvıyı bu sefer damlalıkla aldım. Ve o çözeltiyi kullandım. Yani boraks tanecikleri almak istemedim sabunun içerisine bu reçetede çok basit basit her zaman güzeldir diyorum 800 gram hindistan cevizi yağı kullandım %30 süperfet yaptım e, kostik çözeltimi e, kullandığım 800 gram yağ için kullandığım sodyum hidroksit miktarı 103 gram ve bu 103 gram şeyin e, kostiği 120 gram şeyde çözdürdüm. Hindistan cevizi suyunda çözdürdüm. Geri kalan e, suyumu ki o da e, 120 Yani toplam suyum 305 gram sıvı miktarım. Bu 305 gramdan 120 gramı düşün. Kalan miktarı da hindistan cevizi sütü olarak yağlarımı ekledim. Karıştırdım. E, kostiyi ekledim, sabunlaşmayı başlattım. Ardından da 20 gram kadar borax çözeltisi ekledim ve kalıplara döktüm. 1 ay kadar, 24, 3 hafta kadar daha doğrusu 21 ya da 24 gün kadar, hadi biz gene 1 ay diyelim, bekleyecekler biraz nem, neminden kurtulacak neyse artık akşamları havalar serinledi kaliflerimizi de yakmaya başladık rahatça nemini atar bunlar evin içerisinde ve ardından bir kısmı sabunsu.com'da satışta olacak bir kısmı da kendi kullanımımız için ayrılacak bol köpüklü ama kurutmayan cildi germeyen bir sabun içindeki gliserinle nemlendiriyor Ekstra süperfetle yani o %30 her yaklaşık 100 gram gelecek geliyor bu kalıplar. Her sabun diliminde, sabun kalıbında bir 30 gram kadar hindistan cevizi yağı var sabunlaşmamış. Glisaninle birlikte o hindistan cevizi yağı da müthiş bir şekilde sizi nemlendirip bakımınızı yapıyor. Elde, yüzde ve duşta kullanmak için mükemmeller. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.